Herkese merhabalar. Ben Ataberk Mutlu. Tamamen bana ait olan YouTube kanalıma hoşgeldiniz. Evet, kardeşimle bir ortak kanalımız var. İsmi de Can Mutlu. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Ama bu sadece ve sadece bana ait. Şimdi, öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben 14 Haziran 2005 tarihinde Çorlu'da dünyaya gelmişim. Şu anda 14 yaşındayım ve 8. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim nelerdir? Bisiklet sürmeyi, yüzmeyi, kayak yapmayı, kitap okumayı, dışarıda arkadaşlarımla oyun oynamayı çok severim. O kadar arkadaşlar, şu sıralarda hobilerime pek fazla vakit ayıramıyorum. Çünkü 1 Haziran'da liseye geçiş sınavına gireceğim. Bu yüzden yoğun bir tempoyla ders çalışmaktayım. Şimdi gelelim en sevdiğim kısma. Yemekler. Yemeklerden en çok hamburger ve pizzayı severim. Ama pizza benim için 4 malzeme de ibaret. Peynir, zeytin, mantar ve sucuk. Bunu tartışmaya kapalı. Arkadaşlar videolarımı beğenirseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı arkadaşlarınızı da söyleyin ki kocaman büyük bir aile olabilelim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.